Kurşun Sena Dreamteam bebe, bebe. Yeah. Hayalimizdeki Ama ikili hayali. yeah. yeah Rap Çargerı doldur suratları kalayı basarım Kasabada şerifin adı gibi koştur Mülik'in adını batıran hitle toktur Neden aramıza bu kadar fitne soktu Konumuna durumuna bakamadan albümüne bandı mü verdiler Yıkıldım kanlı suyla merdiven yıkarsın Lanet olsun her yıl aynı bıktım Sevabına Sevine bile gidemedim ama benim akıl akıl biz. Sen aptalsın dur bir kanka nerede kaldım alttan Alma burada şarkılarda boktan Rapinin emeli kız kaldırmaklar. Hepinin Kepinin yana çevir olma gangsta Meramını kalemini anlat ama yan adamın kafasına gelecek bu gibi Sanatında yere düşürdü rapime sarılın Aman kodumun yerinde burası daha gelir Ama gözünde büyütene manafatı salayınca görecek yılan gibi Hele bana disini olarak göndereme yanılanlar bir örümcek beyin Hüzünü kapatıp ölüleyile arkadan Aldın lan vardır anladan kaldın arkada Hadi hoca bana dis ama karakola beni götürür yap Bir pansuman bana hayran düşmanları. merhaba benim evvel. sen ha burada Harbi döndü lan Kör müsün bir bak Kaçın olmuş yatağlar yarana benim benimsi kesak Güneşin koynunda beslensen, Yürekte kısırga estiren sebe Yarana kanatla benim ki sak Güneşin koynunda beslen Yürekte kasırga estirense ben Yürü yürü deli hanım eli Açılara pateni ver hadi virana Bu yüreği makosa geceleri gibi Haramın adına dikilir bu sefereti Üzerine iyi amana kurulun direncisi Damana kan ola merhaba nerede baba bana Para para bana kafana itene paralı sekimin ucuna yoluna Bak adamın kafana çok Ay, tane saraba haraba dönü para arabaya vereme gene baneti kap hadi kelebeği, bücüler, gibi bir yaslan çamurlu kapıların ardına saklan su gönevi kartak baştan yavaşla abi ölmedim gazi yürülen er malı faşene bağırayı paçı gibi harita bana madamada komada yuvada çıkamadım at hadi beni Kadara, pazara, göre, Sen kimsin ya? Hadi beni eliverin Palise bak yiyecek Kılıbık dön evine Kanepene uzan hadi düşün hadi Geleceğini şifalı yemeşimi yeri Kendine gel Gitsi de yine ekmek Bang yandı Saçı başı yere bere yüz Hadi bana Melek kız melekız ile Yazı biterim merhaba derim ben oğlum Nefesini tut gidecek Kurşun hecele bu kelimeyi Bu da sana gazoz olsun Ve yoksun Bana laf atanı Kafatası peymane Olsun körsün avlanak Dön de bir ardına bak Yatallar, yarana kanatta benimsi kesak Güneşin koyununda beslensen. Yürekte kısırga estirense ben Görülsün avanak, döndü bir ardına bak Kaçın olmuş yatallar, yarana kanatta benimsi kesak Güneşin koyununda beslensen. Yürekte kısırga estüren.